Bugün 24 Eylül 2022 Cumartesi, Satürn günündeyiz. Başak Burcu'nda ilerleyen ay güne çalışkan ve titiz enerjiler veriyor. Günlük işlerde daha planlı hareket edebilir, mükemmelliyetçi ve eleştirel davranabiliriz. Başak Burcu'ndaki Venüs ve Balık Burcu'ndaki Neptün arasında etkileşen karşı açı bugün kesinleşiyor. Gerçekçi hedeflerimizle hayal ve idealler arasında bazı zıtlaşmalar görülebilir. İlişkilerde ve maddi konularda yanılgılar ve hayal kırıklıkları kayıplarla karşılaşabiliriz genel bağışıklığımız sinir ve sindirim sistemimiz de hassas olabilir beslenmemize ve genel sağlığımıza özen göstermeliyiz akşam saatlerinde başak burcundaki ay ikizler burcundaki Mars'a dik açı yapacak fiziksel enerji ve motivasyonumuz artabilir titiz ve mükemmellikçi hareketler çevremizdeki kişileri zorlayabilir sabırsız agresif tavırlar ilişkilerde gerilim yaratabilir dürtüsel ve sabırsız eylemler kazalara yol açabilir dikkat etmeliyiz